Öncelikle herkese merhabalar. Atomika Teknik Ailesi'nin düzenlemiş olduğu webinara hepiniz tekrardan hoş geldiniz. İsmim Tahsin Yasavul. Kısaca kendimden bahsetmek istersek, Atomika Teknik Ailesi'ne 2 yıl önce katıldım. Kimya gerim. 2009'dan beri mesleğimle ilgili farklı konularda tecrübem bulunmaktadır. Daha önceki deneyimlerimden kalite kontrol ve akreditasyon uzmanı, enstrümant analiz lab sorumluluğu gibi uzmanlıklarım da bulunmaktadır. Burada satış mühendisi olarak görev yapmaktayım. Ayrıca master cihazının da eski kullanıcısıyım. Bu yüzden de bugün size firma yetkilisi ve eski kullanıcı olarak Emre Bey ile birlikte cihazın özelliklerinden bahsedeceğiz. Webinarın ilerleyen bölümlerinde cihazın yazımsal özelliklerini tanıtması için Emre Bey'e sözü bırak, bırakacağım ve kendisi de o sırada kendinden bahsedecek kendinizi tanıtacak. Ee, müsaadenizle webinara başlıyorum. Öncelikle bugün webinarımızda e, partikül boyutu nedir? Neden yani neden ölçülür? Kullanıcılar neden lazer difraksiyon yöntemini seçerler? E, ve bugün özellikle değineceğimiz, özellikle de eski kullanıcıları da e, içeren neden Master size 3000'in e, seçmeliyiz ya da ona geçmeliyiz? Bundan özellikle e, detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Master Sizer'ın başlıca özelliklerinden optik ünite, yaş ölçüm ünitesi ve kuru ölçüm ünitelerinden bahsedeceğiz. Ben bu arada slide'ı böyle yaparsam daha iyi olacak. Tam yukarıya geçeyim. Peki neden partikül boyutu ölçüyoruz? E, ürün kalitesini düzgün kontrolü için bunlar da ne olabilir? Ürün üretiminde doğabilecek yüksek maliyetleri engelleme müşteri şikayetleri varsa müşteri şikayetlerini azaltma, standartlara uygun çalışma, ürün ve prosesi düzgün takip edebilmek adına ürün performansını kanıtlayabilme, ürün salınımı ve ürün taşınması gibi, üretim hassasiyetini optimize ederek maliyeti düşürme, verimliliği arttırma, ürün rekabetini takip edilme ve rekabete öne geçebilme, Burada da Master Sizer 3000 cihazının kullanım alanları yani daha doğrusu partikül boyutuyla alakalı hangi üretim yerlerinde ya da hangi sektörlerde kullanıldığını görebilirsiniz. Tabii burada ana başlıklar altında hepsi gösteriliyor. Bunlar tabi kendi aralarında ara başlıklara da şey yapılabiliyor. Yani burada amaç üretim kalitesi, üretim prosesündeki bütün hani partikül boyutuyla ilgili doğabilecek tüm e, problemlerin önüne geçebilmek için bu cihaza ihtiyaç doğuyor. Peki lazer kırınım yöntemi yani lazer difraksiyon yöntemi İngilizce olaraktan e, partikül boyutu ölçümünde ne gibi avantajlar sağlıyor? Bir kere geniş bir ölçüm aralığı var nanometreden milimetreye kadar geniş bir aralık kapsanıyor. E, hızlı bir ölçüm yapıyorsunuz. Yaklaşık bir dakikadan daha az bir sürede ölçüm alabiliyorsunuz. Ve e, ölçümleri de hızlı bir şekilde birçok tekrarlı e, alabildiğiniz için e, tekrarlanabilirlik kontrolü de yapabiliyorsunuz. Bu, bu sayede hani e, bir dalgalanma var mı yok mu, kaçak var mı yok mu bunu da görmüş olabiliyorsunuz. Çok sayıda aynı anda örnek ölçümü yapabiliyorsunuz. Günde 100 ve üzerinde ölçüm yapabilme imkanı bir diğer önemli özel kalibrasyon ihtiyacı olmaması. Yani cihaz direkt hazır kalibrasyonlu olarak geliyor. Sadece e, standart referans malzemeler kullanılarak kolayca doğrulama yapabiliyorsunuz. Bunun için e, bizim cihazda kullanılan QAS standartlarımız var. E, latex standartları. Bunlarla gerekli doğrulamayı yaparaktan yani cihazın performansında herhangi bir sıkıntı var mı yok mu yok e, mu ya da bir yerde bir kirlilik var mı yok mu bunun kontrolünü yapabiliyorsunuz Ve e, belli bir standarda göre tabii ki ölçüm alınıyor. ISO 13320 standardına göre uyumlu e, olarak ölçüm yapabiliyorsunuz. Peki neden Masasizer 3000'i seçmeliyiz? E, yüksek performans için kullanımdaki esneklik yani daha e, esnek ve daha hızlı bir yöntemle ölçmek için. Ayrı kuru ölçü mültesini kullanarak kuru malzemeler ve kırıl malzemeler için mükemmel performans sunuyoruz. Tam e, IQ, e, OQ, PQ validasyonu sağlanabilir ve CFR 21 Part 11 uyumu e, yapabilirsiniz. Bunlar için zaten yazılımsal e, konuda Emre Bey daha detaylı bilgi verecek kendisi. Burada Master Sizer cihazının e, optiksel olaraktan e, yani iç kısmının e, şematik olarak görünümünü görüyorsunuz. Burada kırmızı, şimdi Master Sizer 3000 cihazında hem kırmızı ışık hem de mavi ışık teknolojisi var. Kırmızı ışık 633 nanometre kırmızı ışık kaynağı kullanılaraktan helium neon lazer ışık kaynağı kullanıyoruz. Bu da e, bizi diğer rakiplerden de bir yandan üstün özelliklerinden biri ışık kaynağı, hem uzun ömürlü hem de e, ilerleyen zamanda enerji kaybı uğramadan uzun yıllar boyunca aynı ölçümleri alabilmenizi sağlayan bir e, ışık kaynağı. Ve burada da diğer dedektörler e, ve optikler görebiliyorsunuz. Şurası ölçüm hücresinin olduğu bölüm. Yani her şey aslında buradaki yani e, Birazdan cihazın ünitelerine de geçtiğimiz zaman tüm ölçüm burada gerçekleşiyor. Tamamen kapalı bir sistem. Yani şu kaset sistemi dedektörlerden ve diğer ışık kaynağından bağımsız olarak da direkt aksesuar gibi takıp çıkartabileceğiniz bir sistem. Bu yüzden de hani herhangi bir olası patlama çatlama gibi bir durumda herhangi bir sıvı... Akması gibi bir e, sebep olmuyor. Mavi ışık sistemine de geçtiğimiz zaman yine aslında aynı sistem. Ayrıca mavi ışık kaynağı 470 nanometre mavi ışık kaynağı kullanarakta. E, bu da onun optiksel olaraktan görünümü, şematik görünümü. Peki Mass Size 3000 cihazında yapılan geliştirmeler nelerdir? Ben donanımsal geliştirmelerden bahsedeceğim. Yazılımcıları Emre Bey e, ayrıntılı olarak ben e, söyleyecek. Donanımsal geliştirmelere gelirsek, burada e, gördüğünüz gibi, mass size 2000 kullanıcıları e, varsa aramızda biliyorlardır. E, gördüğünüz gibi cihazın e, uzunluğuyla ci, e, şu an mass size 3000 cihazı artı ünitelerle beraber. Boyutunu kıyasladığınız zaman ne kadar az yer kapladığını, daha kompak olduğunu buradan görebilirsiniz. Burada da ölçüm, ölçüleri yazıyor zaten. Aynı zamanda artırılmış dinamik aralık. E, Master Sizer 2000 cihazında 52 tane dedektör varken, şu an Master Sizer 3000 cihazında 63 dedektör var. Dinamik aralıkta e, 20 nanometre ile 2 milimetreyken Master Sizer 2000 cihazında, Mass 3000 cihazında da 10 nanometre ile 3,5 milime kadar ölçüm yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda hızlı veri toplama oranında da iyi önemli değişiklik var. Mass Specter cihazında 10 kHz yani saniyede 10.000 data veri toplama oranına sahip dedektörler sayesinde az miktardaki numunelerde dahi analiz yapabilmektesiniz. Mass 2000'de e, bu değer 1 kilohertz yani saniyede bin data e, şeklinde. Aynı zamanda bu da çok önemli bir özellik arttırılmış dedektör hassasiyeti ve rezilasyonu. Burada, e, buradaki amaç yani farklı mikslerde de bir karışımın tanecik boyutunu analiz ettiğiniz zaman bunları ayrı ayrı e, sohbaya görebiliyorsunuz. Bunun içinde narrow modu kullanaraktan çok iyi bir şekilde rezilasyon sağlayabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi farklı farklı tek standart ve glass bit standartlar verildiğinde aynı anda farklı farklı pikleri görebiliyorsunuz. Bunları ayrı ayrı inceleyebiliyorsunuz yazılımda. Ve genel dağılımda tabii aynı şekilde software üzerinden istediğiniz alanda genel dağılımda görebiliyorsunuz. Burada da e, MasterSizer 3000 cihazına e, e, eklenebilen sıvı dispersyon ünitelerin görüyorsunuz. Hydro MV ve Hydro LV üniteleri e, otomatik üniteler. Yani dispersyon sıvı sıvı olarak kullandığınız solvent olabilir, su olabilir. Bunu otomatik olaraktan bir e, tabi su kaynağına bağlayaraktan. Suyu otomatik alıp atığını da aynı şekilde otomatik olarak atan bir sistem. E, kimyasallar uyumu, tam sebebi kontrolü, aynı zamanda e, bütün e, şeylerde de inline sonik aşın, yani sonik titreşim vererekten farklı şiddetlerde e, bunun e, frekansı hani software üzerinden işte %10'dan %100'e kadar ya da farklı e, aralıklarda sonik titreşim verebiliyorsunuz asasiyette. Bu Emre Bey'e açıklama yapmak isterse ona da bir söz verebilirim aslında. E, merhabalar tekrardan. E, i̇smim Emre Ay. Kısaca kendimi tanıtırayım isterseniz. E, aplikasyon uzmanları olarak çalışıyorum atomik teknik cihazlarla. Yaklaşık 7 yıldır bu sektördeyim. Aplikasyon ekibi olarak e, işin e, teorik kısmındayız biz aslına bakarsanız. Yani e, işin e, eğitim kısımları, teorik kısımları ve işin analiz kısımları tarafındayız. E, burada Tahsin Bey'in de söylediği gibi Hydro MV ve Hydro LV numaraları aslına bakarsanız otomatik sistemler yani doldurma ve boşaltma işlemlerini eğer bir e, su hattına bağlarsanız otomatik olarak yazılım üzerinden yapabiliyorsunuz. E, EV dediğimiz ünite ise exchangeable volume'dan geliyor yani değiştirebilir hacimden geliyor. Burada 400'lük, 600'lük ve 1000'lik ve herler kullanabiliyoruz. Yer otomatik sistemler diye geçiyor. E, doldurma ve boşaltma işlemlerini kullanıcı e, kendisi yapıyor. Aradaki fark bu. E, tüm ünitelerde tabii ki e, ultrasonik özelliğimiz de mevcut. Topaklı numaraları açabilmek adına e, birçok kimyasalla da tabii ki uyumlu e, bu, e, bu sistemler. E, aynı şekilde Hydro SM e, modülü var. E, yine e, 3000E modeli için 120 litre iç hacme sahip. Bir de hidro e, sv dediğimiz yani small volume dediğimiz bir sistem var. E, yaklaşık 7 militre iç hacme sahip. E, çok çok düşük bir iç, iç hacmi var. Bu da toksik malzemeler veya çok değerli kimyasal çalışıyorsanız eğer ve çok fazla bir sarfiyat e, olmasını istemiyorsunuz bu, bu tarz solventlerinizde veya numarınızda olabilir tabii ki. E, bu SV modelini tavsiye ediyoruz kullanıcılarımıza. Teşekkür ederiz Hemen Bey. Burada da hidro e, lv ve Hydro-MV e, ünitesinin iç kısmının görüntüsünü görebiliyorsunuz. Buradan measurement cell, dispersant pump, karıştırıcı ünitesi ve son kitleşimin olduğu e, probu görüyorsunuz, iç kısmı. Ve şu anda yani, Master Sizer 3000 cihazında kullanılan kuru ünite, yani özellikle... Aira Score ee, ölçüm ünitesine özellikle değinmek istiyorum. Geniş bir ölçüm aralığı var, 0,1 mikrometre ile 3.500 mikrometre e, ölçüm aralığına sahip hassas basınç kontrolü, 0,1 ile 4 bar arasında basınç e, verebiliyorsunuz. Bu da malzemenin topaklanması için, topaklanmasını açmaz, açmak için e, yeterli basınçtır aynı zamanda ve Gördüğünüz gibi 0-1 hassasiyette de verebildiğiniz için, fark, yani yavaş yavaş basınç artar malzemenin kırılmasının da önlüyorsunuz bu şekilde. Farklı ventüre ekipmanları da sahip. Biraz bir sonraki saatte bunları da göstereceğim. Çünkü bazı malzemelerin topaklanmasını açmak için biraz daha farklı bir sistem gerekebiliyor. Onu da şurada görmek göstermek, göstermek, bir sonraki zaten, özür diyorum. Kuru ölçümlerde e, düzgün dispersiyon için farklı dağıtma teknikleri de e, sahip. Yani partiküller birbirlerine çarpabilir ya da partiküller bir duvara çarparaktan ya da e, kendi etraflarında hava ile sirkülasyonu dispersyon edebilirsiniz. Burada e, mas Sizer 3 cihazında kullanılan estek Esnektik için modüler ventrilleri görüyorsunuz. Bunlar Şiroko e, 2000 standart disperser e, özellikle e, genel, genelde verdiğimiz standart ventürü budur. Yüksek enerjili disperserde de şurada da gördüğünüz gibi bir e, önce buraya çarpıp ondan sonra e, dispersiyon alanına girip o şekilde burada bir tapaklanmayı açıp bir de aynı zamanda açılmazsa yine 1 ile 4 par arasındaki, içerideki basınçta da daha topaklanması zor, topaklanması açılan numuneleri açmak için kullandığımız yüksek enerjili dispersörler. Burada aero sinitesinin özellikle üst kısmı, in-design hopper ile kolay besleme yapabiliyorsunuz. etkilen numune akışını e, belirlemek için döndürerek ayarlanabilen bir hupır. 0-1 e, 4 milim arasında yüksek enerji ayarı. Şurada da e, milim ayarlarını görebilirsiniz. Topaklanmayı ön, önlemek için de aynı zamanda şu kısımda bir bas, e, basket yani sepet var. Burada 1 milimlik ya da 2 milimlik basket ve iç kısmında da bilye de var. Onunla da e, hani 1 milim 2 milim aşağıya geç e, Partikül boyutuna sahip numaralar aşağı inip onların e, numarayı besleyebiliyorsunuz. Burada da e, Master Sizer 2000 cihazındaki e, temizlikle 3000 cihazındaki temizliği e, değinmek istedik. Kolay bakım ve temizlik. Master Sizer 2000 cihazında hani biraz daha böyle e, el becerisi isteyerekten ya da servis gerektirebilecek şekilde e, temizliği yapabilirken burada e, şöyle yakınlaştırayım daha iyi görünmesi açısından burada gördüğünüz gibi hem sıvı de hem kuru ünitede e, şu mandal, mandalı açıp e, şu iki ölçü mücresindeki mercekleri açıp burada bir e, çizilme yönleyici bir cam bez olabilir ya da bizim malvan cihazıyla beraber gelen Masajlı cihazıyla gelen e, toz bezleriyle bu hücreleri temizleyip tekrardan yerine yerleştirip e, kendi bakımınızı kendiniz yapabilirsiniz. E, bunların hani periyodunu kullanım e, sıklığına göre bunları siz kendiniz belleyebilirsiniz. Yani o yüzden hani belli bir sürede ne kadar sürede bir bakım e, ve temizlik gerektiğini sizin prosesinize göre değişebilir. Kuru üniteni de yine temizliği çok kolay bir şekilde yine mandal mandalları kullanaraktan her tarafı kolaylıkla söküp istediğiniz gibi silip temizleyip tekrar yerine yerleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda venturi aparatını da çekip şurayı da yani tüm tüm bakım temizliğini bir servis gerektirmeden Kendiniz e, bir kere gör, gördükten sonra rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu da hani e, Mass Sizer cihazının gerçekten çok, e, ben söylerim hani satış yaparken de, bize çok az servis getiren bir cihazdır. E, çünkü birçok bakım ve temizliğini kendiniz yapabiliyorsunuz. Evet, yazılımsal geliştirmeler için de e, sözü M&B'ye vereceğim. Çünkü kendisi bu konuda daha detaylı ve Güzel bilgiler verecektir. Buyurun Emine ee, Bey. Teşekkürler Tahsin Bey. Ee, şimdi yazılımsal gelişmeler kısmında e, birkaç bir şey değinmek istiyorum açıkçası. Yani e, bir kere Emis 2000den alışmış olduğumuz arayüzden e, daha farklı, daha güncel bir arayüz tabii ki. E, Hepimizin beklediği gibi. Ve kullanımı gerçekten e, son derece kolay bir arayüze sahip. Ee, burada e, CFR21 Part 11 e, özellikle FDA tarafından biliyorsunuz e, esasları belirlenmiş bir regülasyon e, buna yüzde yüz uyumlu bir sistem. E, bu çok önemli bir özellik ilk olarak söyleyeceğim şey. E, bunun dışında arayüz e, biraz sonra yani sunumdan sonra e, aslında bir yazılım kısmında göstermek istiyorum ekran paylaşarak bir datalar üzerinden nasıl göründüğüne bakmak adına. Canlı trend grafiğimiz özellikle metot geliştirirken işimize son derece yarayan bir özellik. Yani siz metot geliştirirken canlı bir şekilde simültüner bir şekilde bu trend grafiğiyle boyutlarınızın ne kadar değişip değişmediğini izleyebiliyorsunuz. Bu çok çok güzel bir özellik. Ee, bunun dışında yeni bir özellik aslına bakarsınız, ee, OPO dediğimiz bir özellik. Bu optik e, parametreleri hepimiz biliyoruz. Yani cihazı kullanan kullanarak arkadaşlar için söylüyorum tabii ki bunu. Ee, optik parametre özelliklerini e, sisteme girmemiz gerekiyor, özellikle miyotürüsünü kullandığımız için kullanıyorsak eğer. Ee, bu sistemde şöyle bir durum da var. Anız bittikten sonra kendiniz de OPO özelliğini açarak e, refraktif Index ve absorbans değerlerini ne kadar doğru girip girmediğinizi kendiniz çekilebiliyorsunuz. Sistem bununla ilgili size bir feedback veriyor. Bu ayrı bir özellik. Buradan e, değerlerin ne kadar doğru girip girmediğinizi fit datasıyla görebiliyorsunuz. Bu da dediğim gibi yani e, optik parametrenin bilmediğiniz umelerde e, işinize son derece yarayan bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. E, data kalitesiyle ilgili kısım e, yine rapor formatlarından bir tanesi de bu. Ee, data kalitesini hemen e, raporu aldıktan sonra yani bittikten sonra data kalitesi sekmesine gelip bu kontrolleri yapabiliyorsunuz eğer e, data ile ilgili sorunlar varsa e, bunları size cihaz e, direkt gösterebiliyor otomatik olarak gösterebilir yani sizin bir sorun olduğunda e, nereden veya hangi noktaya bakacağınızı size bir feedback olarak veriyor. Bu da çok çok güzel bir özellik. Yeni özelliklerden bir tanesi. Çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum. E, rapor formatları kısmına gelecek olursak, rapor formatları e, yani aslında şöyle, siz neyi görmek istiyorsanız cihaz size onu gösteriyor. Kısaca bu şekilde söyleyebilirim. B bütün dataları analiz sırasında e, cihaz hafızasında tutuyor. Siz sadece neyi görmek istediğinizi analiz bittikten sonra da olabilir. Bu öncesinde de olabilir. E, cihaza doğru girdiğiniz anda e, bu değerleri size sunuyor. E, rapor formatını değiştirme şansı veriyor. Parametreleri ekleme çıkarma şansı veriyor. Yani kendi logonuzu dahi, rapor başlığınızı dahi e, bu sistemde değiştirebiliyorsunuz. Yani kendi firmanıza ait bir rapor formatı oluşturma şansı veriyor. Bu da çok çok güzel bir özellik. E, bu All Files özelliği şöyle birkaç e, farklı dosya altında eğer numuneleriniz varsa, e, sonuçta bu numunelerinizi dosya dosya e, farklı klasörler altında e, biliyorsunuz, biliktiriyorsunuz. Buna tek bir klasörde görmek istediğiniz zaman da size tek bir e, All Files e, adı altında e, bir dosya klasör açıyor ve bir e, farklı numuneleri kıyaslama şansı, aynı klasör altında görme şansı veriyor. Yine yazılımın özelliklerinden bir tanesi. Birkaç datayı tabii kıyaslamak istediğiniz zaman overlay özelliği, yani birbiriyle çakıştırarak aslında bakarsanız, Aresi değerlerini, standart sapmalarını veya grafikteki sapmaları net bir şekilde bunları görebiliyorsunuz. İstediğiniz kadar datayı, sonucu, rapor, raporu üste çakıştırıp bu şekilde hatta çıktılarını alabiliyorsunuz veya PDF formatında Bunları kaydedebiliyorsunuz. Bu da özellikle metot geliştirirken veya referans numarayla kıyaslarken çok işimize yarayan güzel bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde 3000 içerisinde, masajda 3000 içerisinde 2000 ne çeviren yani sonuçları, alınan sonuçları sanki masaj 2000'de yapılmış gibi Gösteren ayrı bir özellik daha var, opsiyonel bir özellik. Yani eğer bu, tabii ki şimdi direktör sayısı hassasiyeti 3000'de çok daha fazla, bunu biliyoruz. Ama 2000'i kullandığınızı varsayarak söylüyorum tabii ki. Orada aldığınız sonuçları 3000'le kıyaslarken veya metot transferi yaparken zaten aplikasyon ekibindeki arkadaşlar, uzmanlarla beraber bu işlemleri yapıyorsunuz. Ama şeyi merak edebilirsiniz tabii ki, yani 3000'de bir analiz yapıp bunu 2000'de eğer yapmış olsaydım Sonuçlarım ne kadar farklı olurdu? Dediğimiz anda e, sadece data üzerinde editleme yaparak e, 2000'deki gibi bir şey, e, sonuçları alabiliyoruz. E, bu da tabii ki e, aklınızdaki soru şartlarını ortadan kaldıracaktır. Değil mi, bu metot geliştirme e, veya metot transferi 2000'den 3000'e metot transferinizi e, aplikasyon ekibindeki uzman arkadaşlarla beraber e, bizimle beraber e, yapılıyor. E, bu süreçte Tam desteğimiz her zaman yanınızda. Aynı şekilde SOP yani hepimizin bildiği gibi aslına bakarsınız. Metot dosyalarımızı e, oluşturuyoruz SOP formatında. E, ve bunları e, bilen farklı SOP'leri veya şu an Masajız ekibinde kullandığı SOP'leri 3000'e transfer edebiliyoruz. E, farklı farklı, değiş, biraz değişiklikler de olabiliyor e, bu teknoloji farkından kaynaklı ama SOP'leri kendi içerisinde kıyaslama şansı da veriyoruz. E, cihaz bunda bu özellikleri de mevcut. E, böylelikle SOP'de e, ne kadar, e, metotla ne kadar değişiklik olup olmadığını veya referans metodumuzla ne kadar farklar olup olmadığını e, siz de kendiniz görebiliyorsunuz. Bu kısımda yani e, aslına bakarsanız e, CFR'la ilgili, CFR aktifleştirildiği zaman e, e, size e, bir yetki veriyor. Tabii siz de e, kullanıcı olarak, yönetici olarak e, birçok e, operatöre yetki verebiliyorsunuz. E, onların hareketlerini kısıtlayabiliyorsunuz veya açabiliyorsunuz. Böylelikle data kaybını e, önlemiş oluyorsunuz. E, bu da çok dediğim gibi güzel bir özellik olarak karşınıza çıkıyor. Ee, yazılımsal kısımda benim anlatacaklarım Aslında bu kadar ee, burada e, belki biraz e, biraz yazılım üzerinden e, bir şeyler gösterebilirim yazılım nasıl olduğunu görmek açısından bir video izletelim Hani cihazla ilgili e, bizim say cihazının genel videosunu açalım ee, onu da izlesinler. Siz de bir yandan yazılımla ilgili e, diğer e, bilgileri açmış olursunuz. The Master Sizer 3000 is the world's leading laser diffraction particle size analyzer. It has been developed not only to enable robust and rapid particle size measurements over a wide 0.01 to 3500 micron range, but also to bring Malvern's application knowledge and expertise right next to you in the lab, enabling you to develop and run your methods efficiently. Reproducible and reliable particle dispersion is ensured by a wide range of sample dispersion units which enable the measurement of dry powders, suspensions and emulsions. The MasterCyzer 3000 system and its software has been designed to make method development easier. During method development, the MasterCyzer 3000 measurement manager provides a view of everything you need to understand and optimize the measurement process. This includes controls for the dispersion unit, live reporting of the data being collected by the system trending of the results, and a simple view of where you are in the measurement process. Method development requires a user to select the optimum dispersion settings to achieve stable, reproducible results. Live feedback of the dispersion process quickly shows when the sample concentration is suitable for measurement. The process of sample dispersion during stirring and the application on inline sonication can then be followed within the measurement manager. This shows the decrease in particle size, which occurs during dispersion, until the size stabilizes and there are no more agglomerates. Once stable measurements have been obtained, a clean sequence gets the system ready for the next measurement. Although wet dispersion is widely used for measurements, the real benefits of rapid measurements with laser diffraction are best realized with dry powder measurements. Switching from liquid to dry dispersion is easily achieved by simply changing the master size of 3000's measurement cell. When this occurs, the software automatically detects that a new sample type will be measured and configures the system ready for dry dispersion. Dry measurements offer the ability to quickly measure larger volumes of sample. The sample tray and hopper can be configured to control the flow of different types of material. Other sample trays are available to handle smaller sample volumes As with liquid dispersion measurements, the MasterSizer 3000 Measurement Manager is used to guide you through the dry measurement process. Once the sample feed starts, the software automatically triggers the measurement. Live reporting of the results is then provided, so you can be sure that the measurement is operating optimally. The measurement runs until all of the sample is measured, ensuring representative results are obtained Once the measurement is complete, the results can be displayed within the software's record view. Here, any number of sample reports can be stored, enabling you to report the particle size parameters which fit best with your application. From research and development through to routine QC measurements, the MasterSizer 3000 is the workhorse particle sizing system for your lab, delivering robust measurements independent of whether you're a materials characterization expert or a new to particle size measurement it truly represents smarter particle sizing for more information please visit molvan.com thank you byrnamy Bu kısımda biraz da yazılımdan aslında konuşmak istiyorum. Yani örnek birkaç data göstermek istiyorum. Arayüzü görmek açısından. O yüzden bir ekran paylaşmak istiyorum. Şu an sanırım ekranımı görebiliyorsunuz. Arayüzüne bakacak olursak, e, öncelikle e, yazılım üzerinden. E, Gerçekten kullanıcı dostu bir arayüze sahip, onu söyleyebilirim. E, datalarımızı yeni do data açma kısmı, new dediğimiz yerden açıyoruz, measurement file veya var olan dosyalarımızı çağırmak için diyoruz. E, şuradan money management kısmından analiz penceresini girebiliyoruz, yine videoda da gibi yapıyoruz. E, Burada numune ile ilgili bilgileri girdiğimiz yerler. Hepimizin aslında aşina olduğu ama farklı bir arayüz tabii ki. E, numune ismini işte e, particle type kısmını e, Şimdi arayüz kısmına gelecek olursak e, öncelikle bir, bir örnek sonuç e, göstermek açısından e, datalarımıza bu şekilde bakabiliyoruz. Şeyden konuşmuş, data kalitesinden konuşmuştuk hatırlarsanız. Ee, şurada göreceğiniz gibi burada bize datayla ilgili e, feedbackleri verdiği nokta e, burada seçtiğiniz datalara göre e, birçok datayı seçip üst üste kontrol üst üste seçip rapor kısmından bunları üst üste çakıştırabiliyorsunuz, standart sapmalarını görebiliyorsunuz e, veya bu şekilde e, bu raporların grafiklerini e, çıktısını alabiliyorsunuz. E, Aynı şekilde e, reports kısmına geldiğimiz zaman e, birçok rapor formatı var. Yani trend grafiğinden konuşacaksak eğer e, birçok datayı seçip trend grafiğinden e, D90, D50 ve D10 değerlerini, e, bu tekrarlar arasındaki değerlerin nasıl gittiğini trend grafiğe takip edebiliyorsunuz. E, alt kısımda da e, gördüğünüz gibi e, her bir datanın sonuçlarını görebiliyorsunuz ve e, ortalamasını, RST satmalarını, yüzdelerini burada Görebiliyorsunuz. Rapor kısmına gelecek olursak yine e, rapor formatımız e, default olacak şekilde e, böyle. E, şu kısımda sağ kısımda D150, 90 değerleri ve D4, D32 değerlerini birçok değeri görebiliyoruz. Yine analizle ilgili bilgileri gördüğümüz kısım sol tarafta. E, grafimizi, dağılım grafiğimizi ve datamızı alt kısımda görebiliyoruz. Bu kısımda yine sunumda söylediğim gibi sizin editleme şansınız da var. Kendinize göre bu formatı düzenleme şansınız da var. Yani rapor başlığını veya firma ismini şuraya girebilirsiniz. Kendi logonuzu şuradan seçip ekleyebilirsiniz rapora. Eğer rapora görünmesini bunu istiyorsanız. Yine aynı şekilde... D10, ile 90 değeri var ama farklı değerler girmek istiyorsunuz. d 95'ini D100'ünü veya belli boyut altını, üstünü veya aralığını görmek istiyorsunuz. Çok basit bir şekilde rapora bunu ekleyebiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz ayarlar kısmında. S e seçeneğine tıklayarak e, şu kısımdan uygun değeri bulup bu kısımdan, şu sağdaki kısımdan bunu ekleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde. Ee, arayüzde aslında görürsem istediğim şeyler bunlar temelde ee, şimdi e, şey kısmından konuşmuştuk ee, bu optik parametreleri gidiyoruz ama e, eğer ilk defa bir numaraya çalışacaksak e, ve bu değerleri bilmiyoruz olabilir veya analiz bittikten sonra bu değerlerden e, ne kadar eminiz veya değiliz konusuna geldiğimiz zaman Yukarıda gördüğünüz OPPO seçeneğiyle, Optical Property Optimizer seçeneğiyle biz bunu e, bilmediğimiz numunelerde bu taramayı yapabiliyoruz. Fit raporuna göre bu taramayı istediğimiz şekilde yapabiliyoruz. Şuradan tarama kısmına seçerek e, isterseniz sadece Refractive Index'i veya sadece değerini Absorption indeksi e, taratabilirsiniz. İkisini aynı anda taratabilirsiniz. Bu şekilde belli bir aralıkta bu taramaları yaptırıyorsunuz. Ve en iyi fit raporuna göre size aslında bir e, değer sunuyor. Bu kısımda çok kullanışlı olabiliyor gerçekten. E, analizle ilgili kısma gelecek olursak, e, e, yine videoda gördüğümüz gibi aslında bakarsanız ile ilgili bilgileri girdiğimiz bir e, pencere bizi karşılıyor öncelikle. Numune ismini, partikul şeklini, malzeme ile ilgili bilgileri girdiğimiz yer, dispersant, Birçok e, değeri girdiğimiz yani kaç tekrar alacağımızdan tutun da e, nasıl bir analiz yapacağımızı e, burada görebiliyoruz. Daha sonrasında analiz ekranına geldiğimiz zamanla ise e, işte hem ham datamızı yani direktör sayısına karşılık enerji grafiğimizi hem canlı şekilde size dağılımımızı simitöne bir şekilde görebiliyoruz. Ee, sağ tarafta, burada biraz şeye bağlı, e, aldığınız üniteye bağlı, otomatik yer, otomatik, e, onları konuşmuştuk. O üniteye göre bu sağdaki ekran biraz değişebiliyor. Ama ortak kısımlar neler derseniz, karıştırıcı tabii ki, karıştırıcı hızını ayarlayabiliyorsunuz. Veya verdiğiniz ultrason e, şiddetini ve süresini buradan kontrol edebiliyorsunuz. E, tabii ultrasonli için kullanıyoruz. Eğer yapıda topak varsa ve bu topakları açmak istiyorsak, metot geliştirirken, ultrasonlu bir parametre olarak kullanıyoruz. Ee, bunun dışında e, rapor formatı ile ilgili kısımlar veya e, analiz bittikten sonra e, bir data üzerinde değişiklik yapmak istiyorsanız veya e, daha sonrasında bir parametre yanlış girdiğinizi düşünüyorsanız tekrar analiz yapmanıza gerek kalmıyor. Data üzerinde sağ tık edit result kısmına gelerek iseniz parametreyi Değiştire, buradan değiştirebiliyorsunuz ve gelediğiniz zaman tekrardan size o datayı, orijinal halini koruyor, yeni datayı altına tekrar atıyor. Ve böylelikle siz aslında e, orijinal datayla değiştirdiğiniz data arasındaki farkı raporlar kısmından çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Bu kısımda sorulara geçebiliriz eğer sorularınızda varsa. Daha önce de söylediğim gibi aslında Mass Size 2000'den 3000'e geçerken bu metot transferi konusunda aklınıza soru işaretleri olabilir. Ama dediğim gibi bunları aplikasyon ekibimizle beraber, uzmanlarımızla beraber bu geçişleri yapıyorsunuz. SOP'lerinizi MS 3000'e adapte edebiliyorsunuz çok rahatlıkla. O konuda herhangi bir soru işareti oluşmasın kafanızda. Bu arada ben genel sorular gelmeden önce şunu da belirtmek istiyorum. Eski Massager 2000 kullanıcıları vardır aramızda. Yani birçok müşterimize bunu belirttik Massager 2000 cihazının servis desteği zaten satışı bitmişti. Servis desteği de 2022'nin Nisan ayında servis desteği sona eriyor. Bunun için de gerekli duyuları yapacağız. Fakat burada da dile getirmiş olalım. Aynı zamanda bunun için de bir trading kampanyası yapıyoruz. Yani eski cihazınızı verip yerine yeni Master Sizer 3000 cihazını ünitelerle beraber o şekilde bir değişim kampanyası yapabiliyoruz. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Ebru Hanım merhabalar. E, 3000'e cihazındaki farklı SOP geçişlerindeki yavaşlamadan bahsetmişsiniz. E, sanırım o yazılımsal veya bilgisayarla ilgili bir durum olabilir. Yani normal normalde böyle bir yavaştırmanın olmaması gerekiyor. Ama Windows kaynaklı olabilir. E, bunu servis mühendisi arkadaşlarımıza iletebiliriz. E, Onlarla bir dönüş alabiliriz. E, Kazım Bey merhabalar. E, cihaz için ölçüm belirsizliği. Yani herhalde standart sapma gibi bir şeyden bahsediyoruz. E, bu tarz cihazlarda standart sapmamız normalde yüzde ondur, e, ama mass cihazında bu oran çok çok çok daha düşüktür. E, bunu tekrarla birlik görebiliyoruz zaten. E, bunu cihazın kalibrasyonu yine sunumda bahsetmiştik. Kalibrasyonu e, yok. Bu e, sırası biliyorsunuz standartlar gereği de zaten ISO da aynı şeyi süre Çalışma prensibi gereği daha doğrusu ama belirli standartlara doğrulamalarını yapıyoruz ve bu standartlar tabii ki e, uluslararası standartlar yani her cihazın vazer e, difraksiyon yönteminde çalışan her cihazın bu standartları doğru okuması gerekiyor ki e, bizim cihazlarımızda böyle e, yani kurulum yap, yapıldığı zaman servis müdürlüğümüz arkadaşımız kurulumu yaparken e, bu analizleri yapıyor ve sertifikalı bir şekilde sonuçlarını size iletiyor e, ancak ve ancak o Iı, o sonuçtan sonra, o rapordan sonra cihazı tam anlamıyla kurulduğunu söyleyebiliyoruz. Ee, Ceren Hanım, merhabalar. Ee, Sıvı pili değişik yapma konusunda bir e, kuralı yüzde dağılım miktarını sormuşsunuz. Ee, bunları şey yapabilirsiniz. Rapor kısmında yine isterseniz tekrar bir ekran paylaşayım. Bir örnek olması açısından kısaca daha iyi anlayacaksınız. E, rapor kısmında, e, Ceyhan'ın e, rapor kısmında zaman, analiz sekmesine geldiğimiz zaman, eğer birden fazla boyut dağılmanız varsa, bu fraksiyonları farklı bir şekilde, yani ayrı ayrı bir şekilde görmek istiyorsunuz. Yapacağınız yani en temel işlem ne olabilir derseniz, şu editleme kısmında biliyorsunuz, şurayı tekrar kapatayım, şuradaki editleme kısmında, rapor kısmında, editli dedikten sonra şu kısımda belli boyut aralıklarını girebilirsiniz. Yani ne demektir bu? Sizin sorunuza da 16 ile 32 mikron demişsiniz mesela. Şunu yapabilirsiniz. Result in range kısmına gelip buraya değerlerinizi girip yüzde kaçının şu bu mikron aralıklarında olduğunu sisteme girebilirsiniz. O da size bunu sonuçlarını verecektir. Örnek olması açısından. Bu şekilde girersek gördüğünüz gibi şurada yüzde kaçının, yüzde yaklaşık 12'sinin bu aralıkta olduğunu bu raporda görebiliyoruz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Veya bunu şeyde de görebilirsiniz tabii. Rapor kısmında hani görmek başka bir şey. Ee, bir de bunu ana ekranda, record View ekranında görmek isteyebilirsiniz. Ee, yani şurada, şu kısımda. Bu kısımda da aynı şekilde e, eklemeler, açıklamalar yapabilirsiniz. Sağ tıklayıp boş bir yerde. Column Configuration dersiniz eğer. Aynı şekilde result kısmının altında aynı yeri bulursanız ve sağ tarafa bunu atarsanız yine aralığını burada da girerseniz bu şekilde kaydettikten sonra orada da, hatta sonuçlarınızı şöyle çekebilirsiniz. Burada da, yani Record View kısmında da bunu görme şansınız var. Ee, Ebru Hanım e, tekrardan merhabalar. Hayri Elvi bu sektör için uygun mudur? Yani uygundur. Tabii suyla çalıştığınızı düşünerek söylüyorum tabii ki. Bunu temiz bir hatta bağlı sonra ve gider tarafında, atıda, atığa verdikten sonra doldurup boşaltma işlemlerini, yani burada göreceğiniz gibi mesela, şöyle bir ekran açayım. Şuradaki kısımdan otomatik olarak doldurma ve boşaltma işlemlerini yapabiliyorsunuz. Yani Hydro EV kısmında biliyorsunuz, Beher'le bu işlemi yapıyorsunuz. Buradaki fark otomatik bir şekilde buna gerek kalmadan sisteme suyu doldurup boşaltma şansınız var. Yani çok rahatlıkla kullanılabilir. Evet. Ben küçük bekleme yapayım. Yani otomatik ünitesler, iyi ünitesine göre hani satıcı olaraktan söyleyeyim. Hani piyasa olaraktan değişiyor fiyatlar. Bu yüzden ekonomik olması açısından ve hem 3000 E modeli ve 3000 modeliyle de uygun olarak EV modeline sıvı dispersiyon ünitesi için söylüyorum. Genelde o tercih ediliyor. Ee, ama e, LV ve MV üniteleri otomatik üniteler ya 3000 E modelinin top değeri upgrade edilmiş şekilde olaraktan kullanılarak e, kullanılabiliyor, aksesuar olaraktan. Ya da 3.000 modeli almanız gerekiyor. Hani bunda da fiyat farkı çok fazla olmadığı için bu yüzden ee, EV ünitesi biraz daha e, tercih ediliyor bu konuda. Bu arada sormak veya danışmak isteniz bir şey olursa bir konu olursa aksın Daha sonrasında da konuşabiliriz. Yani benim iletişime geçersiniz. Yani burada belki bir sürü sorularınızı cevaplamayabiliriz, cevaplayamayabiliriz ama e, özel sorularınız olursa o şekilde de cevaplayabilirim. E, burada hem Fasıl Bey'de hem de benimle iletişim bilgilerim mevcut. E, bu şekilde iletişime geçebiliriz. Özel bir sorunuz olursa. Aynı zamanda e, Atomika Teknik sayfasına ve Mylven sayfasına girdiğiniz zaman ona, ona da giriş yaparaktan orada gerekli aplikasyon notlarına, webinarlara ulaşabilirsiniz. Ee, oradan birçok teknik bilgiler de hani bizim anlatmadığım, anlatamadığımız, unuttuğumuz, kaçırdığımız e, ya da sizin özellikle merak ettiğiniz bütün e, aplikasyon notlarını tüm cihazlarla ilgili e, hem Mylven grubu hem Grubu grubuyla alakalı yapabilirsiniz. E, bu sorulara da aynı şekilde ulaşabilirsiniz. Sanırım sorularımız bitti. Ben tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bir, yer, bir saate yakın bir sunum gerçekleştirdik. Herkese teşekkür ederiz. İyi günler dileriz. Bize teşekkür ederiz. Ee, i̇nşallah güzel bir sunum olmuştur. Ee, her zaman sorularınızı bekliyor alacağız.